Bir girişe, bir input'a 10 saniyelik zaman içerisinde çeşitli sürelerde basalım. Örneğin input'a ilk basıştan itibaren 10 saniye saymaya başlasın. 10 saniye içerisinde örneğin 2 saniye bastık, 4 saniye bıraktık. 3 saniye bastık, bir daha basmadık gibi. Şimdi onunla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. PLC'lerde ki input'larla bir filtreleme devresi vardır. Ee, yanlış hatırlayabilirim ama 6 veya 4 veya 6 milisaniye input'u izler. Bu input'u izlemesi e, süre zarfında ekseriye 1 mi, 0 mı ona bakar. Aksi takdirde hani butonlara bastığınızda butonlarda bir titreşim olur diye size Atilla Bey de söylemiş olması lazım dijitalde. Veya daha önce bir yerlerden duymuş olmanız lazım kontakları siz bastığınız zaman, örneğin bir buton kontağına veya bir kontaktör kontağına çektiği zaman butonlarda hemen enerji bir seriğinden gelmez. Yani 24 olsa 24 olmaz bir titreşim yapar. Ondan sonra bir değer otururdu. Örneğin butondan elinizi çektiğiniz zaman titreşimde ki PLC döngüsü bunu birde yakalayabilir ama siz o an butona elinizi çekiyorsunuzdur veya işte butona basarsınız titreşimde 0 dalgılar ama siz orada butona basmışsınızdır. Yanlış algılamaları engellemek için ayarlarda giriş ayarlarında bir filtreleme devresi yapar. Örneğin 6 milisaniye boyunca girişe bakar. 6 milisaniye boyunca girişin 1 olma süresiyle 0 olma süresini karşılaştırır. 1 olma süresi örneğin 0 olma süresinden fazla ise der ki girişin 1 veya 0 olma süresi. 1 olma süresinden fazlaysa girişin sıfır. Şimdi buna benzer bir filtre beni, filtrelemeyi 10 saniyelik kaba bir zaman gelecek ama hani örnek olması açısından karşılaştırma kontaklarını kullanmak açısından burada bir örnekle çözeceğiz. Diyoruz ki girişimiz var. 10 saniyelik butona basmanızı süre başlayacağız. 10 saniye içerisinde parça parça basıp da çekebilirsin. İşte basıp bir müddet de çekebilirsin. 10 saniye içerisinde bir mi daha fazla? Yani basılma mı daha fazla, yoksa bırakılma mı daha fazla? Bunu iki farklı çıkışı çalıştırarak ne yapacaksın, bana söyleyeceksin diyorum. Şimdi... Kullandıyan girişim ne olsun? Input örneği 0.1 olsun. Tamam mı? Input 0.1'e bas basmaya başlamamla birlikte setlesin merkez 0.0'a Tamam mı? Merkez ne yapacak? merkez sıfır nokta sıfır 10 saniyelik süreyi başlatacak Tamam mı? 10 saniyelik süreyi T37 ton zamanı üresi Bu oldu? 10 mu oldu? 100 yatarsak 10 saniyelik süreyi ne yaptı? Başlattı Bu 10 saniyelik süre zarfında neye bakacak? Bu tonun basılı olma ve basılı olmama sürelerine bakacak Zamanı ne yapacak? Toplayarak gidecek bakın. Toplayarak giden zamanı, toplayarak giden elemanın adı neydi? Tonre'ydi. Ton Ton Yine Merkel birlikte çalışmaya başlasın. Merkez 0.0 ile birlikte inputun basılı olduğu sürelere varsın. Input 0.1 Örneğin T1 Tonre zamanı veren. Buraya 50, 100 herhangi bir değer yazabilirsiniz. Sonuç itibariyle e, sayısal değerine bakacağım. Tamam mı? Kontak olarak kullanmayacağım. Başka? Merkel'le birlikte input 0.1'in basılı olmama süresini bakacağım. Bakın, burası bastığı zaman sayar. Öyle değil mi? Kontak kapalı, input 0.1 kontak kapalı. Bastığı sürece t sayar. Burası kapalıdır. Basılı olmadığı sürece sayar. Yani, yukarıdaki... Buraya da yazalım. 2 10 ve basma süresi aşağıdaki basma süresi tamam mı Peki bu süreleri ne kadar sayacak? 10 saniye sayacak. İlk 10 saniye sayacak. Peki 10 saniyeden sonra sayması nasıl ilerler ve Az önce 10 saniye tutturdum. Zaman öresini kontan açar. 10. saniyede t30'e aşağıda kontan açacak mıdır? Açacaktır. Artık o zaman öreleri istese de butona basit olsa da sayamayacak. Şimdi karşılaştırma işine başlıyorum. T1 Örneğin büyük intijer T2 ise gelsin Q0.0 çıkışımı çalıştırsa, Tamam mı? Veya T2 büyük intijer ev ise gelse Q0.1 çıkışımı çalıştırsa. Yani T1'in T2 T2'den veya T2'nin T1'den büyük olma şartına baktım. Üçüncü bir olasılık var mı orada? Şey, bir Eşit için ayrı bir kontak koyabilirsiniz. Onu çok kısa soru hocam. Asıl olabilir Yok. Bakın o süreyi saymıyor. Sadece 37 saniye sonunda duruma bakıyor. Tamam mı? Ben resetlediğim zaman devre dışı kalacak bundan. Eşitli bir şart da koyabilirsin. Şunlardan biri de büyük eşit de koyabilirsin. Eşitli ayrı bir şart koyalım. Televiz, eşit, intijer k 2 Gelsin Q 0.3'ü çalıştırsın veya 2'yi çalıştırsın Burada şöyle bir olay var PLC'ye run yaptığımız an bu satırlar hepsi de aktif Tamam mı? Yani daha butona basarken 10 saniye süre içerisinde Bunlar her an değişebilir Dediğimi anladınız mı? Evet. PLC'yi bastım run'a Bunlar her birisi aktif. Butona basmadığım sürece Butona basmadığım sürece T2 büyük T1'dir. Ama butona basmaya başladığımda Örneğin 2 saniye basmadım butona. T2 büyük T1 Şartı sağladı. Ama butona ondan sonra 3 saniye süreyle bastığım zaman 4. saniyede T1'e t şartı devreye girer. Yani şunlar butona basma Süresi içerisinde Devamlı aktif olduğundan Yanık sönebilirler. Diyorum ki en son bunlar devreye girsin yani benim butonla işim bittiğinde son durumu göreyim derseniz buraya ne koymak zorundasınız T37'nin açık kontağını ne yapacak T37 buradaki açık kontağını 10 saniye, 10 saniye sonra 10 saniye sonra kapayacak ve son durumu göreceksiniz tamam mı? şimdi torre zaman öğle ile ilgili size bir şey demiştik torre zaman öğleleri enerji kestiği zaman resetlenmiyordu ekstra bir resetlemeye ihtiyacımız vardı. Onun için de bir resetleme butonu koyalım. Önce yani input 0.0 resetlesin. Merkez 0.0'ı bir bit ayrıca T1 zaman bölgesinin T2 ile resetlenebilmesi için 2 bit şeklinde resetlesin. Ne yaptık? 10 saniyelik süre zarfındaki butona basma toplam sürelerini karşılaştırdık. Peki, bunu daha kısa bir şeyle, e, networkte daha kısa bir şekilde yapabilir misiniz? Şu satırı kaldıralım. Evet. İki tane olasılığını var, basma veya basmama. Basmanın basmamadan, basmamanın basmadan farkı bir fazla olmasıdır. Öyle değil mi? Şimdi, biri 50.5, biri 49.5 ise 50.5 olan daha büyüktür. Veya şöyle söyleyeyim. 130 30 saniye basıyorsanız birine 70 saniyedir Toplam süremiz belli. Öyle değil mi? O zaman ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Kevri 5 saniyeden büyük olmadır Cevirinin 5 saniyeden küçük olma durumu ve P ve 5 saniye eşit olma durumu. Yani iki zamanı benim ayrı ayrı saydırmama gerek yok. Bir zaman diğerini 10 saniyeden çıkarmış hali farkıdır. Ve baktığınız zaman birinden birine büyük bilmeniz için 50 eşini 50 sayısının eşini geçmesi lazım. 50'yi geçen bir örük. Tamam. Paralel ikinci sırayı, devrelerden çıkardığımız zaman buradaki tek tonrayı düzeltiyorum. İkinci zaman öresini devreden çıkarttığımızda tek zaman öresini bu işi ne yapabilirsiniz. Gidiler iki değeri tek tek ölçmenize gerek yok. Çünkü total zaman belli.